10 Ağustos Cuma günü BİM aktüel ürünlerinde Philips Buhar Kazanlı Ütü'yü ağırlayacağız. İncelemeye başlamadan önce Buhar Kazanlı Ütü farklı siteler üzerinde de satışa sunulmuş ve satışa sunulan ürünlerde fiyat farkları mevcut. Dilerseniz ürünle ilgili hem kullanıcı yorumlarına hem de alternatif fiyatlara açıklama kısmındaki internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ürünü Kipa Hipermarket'te inceliyoruz. 499 TL fiyat etiketinden 350 TL düşen ütümüzün genel görünümü gayet şık ve güzel. Buhar ve elektrik akımını sağlayan kabloda gayet güzel ve sağlam yapılmış. Ütüyü tuttuğumuz yerin hemen altında sıcaklık ayarı ve bir adet ayar düğmesine yer verilmiş. Seramik tavana sahip olan ütünün buhar kanalları gerçekten güzel yerleştirilmiş. Yan hatlarına konumlandırılmış ince çizgiler ütüye şıklık katarken ütünün ön tarafındaki iki adet ışık da ütünün durumunu belli etmekte. Arka taraftaki kablo güçlendirmesi ve buhar kazanının üstündeki plastik aparatlar gerçekten güzel düşünülmüş. Buhar kazanının hemen arka tarafına konumlandırılan düğme sayesinde elektrik akımını kontrol edebiliyorsunuz. Buhar kazanının tasarımı da gayet şık bir görünüme sahipken üst tarafa konumlandırılmış düğme sayesinde buhar kazanını yerinden çıkararak içerisine su akışını sağlayabiliyorsunuz. Kullanılan plastik ürün gayet başarılı bir şekilde yapılmış çünkü diğer ürünlerle karşılaştırdığımda plastik malzemenin gayet kaliteli olduğunu ilk dokunduğunuzda hissedebiliyorsunuz. Yine de her ihtimale karşı buhar kazanını çıkardıktan sonra dikkatli kullanmanızda fayda var. Düşmesiyle birlikte çatlayıp kırılma ihtimali çok yüksek. Ütünün buhar kazanı üzerinde dengesi gayet mükemmel bir şekilde ayarlanmış. Kablo uzunluğu da bana göre yeterli. Yaklaşık 2 metre civarında kablo uzunluğuna da sahip. Ürün hakkındaki tecrübelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.